Evet arkadaşlar Gıygıy TV'ye hoş geldiniz. Diyabet şeker hastalığında ne yapabiliriz? Tarçın 1 adet kabuk tarçın 1 su bardağı su Bu kür için ilk başta suyu cezvede kaynatın ve üzerine kabuk tarçını kırarak ekleyin. Kapağını kapatarak yaklaşık 5 dakika kadar demlemeye bırakın. Kabuk tarçını önceden kırarak bol suda yıkayın çünkü mantarlanma yaşanmış olabilir. Beyaz lahana 5 tane beyaz lahana yaprağı Yarım litre su Kürü yaparken önce suyu tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra baş adet lahana yaprağını içine katın. Kapağını kapatarak 15 dakika yaprakları haşlayın. Elde ettiğiniz karışımı süzerek içmeye hazır hale getirmek için soğumaya alın. Hazırladığınız beyaz lahana kürünü her sabah ve akşam aç karnına 2 bardak için. Bu kürü içerken günlük olarak hazırlamanız gerekmektedir. Ayrıca mutlaka kür için beyaz yaprakları olan lahanayı kullanın. Yabani kara hindiba kökü 100 gram zeytinyağı, yabani kara hindiba bitkisinin zeytinyağında yaklaşık olarak 2 gün kadar bekletin. Elde ettiğiniz bu kürü ılıtın ve her sabah akşam yatmadan önce aç karnına bir tatlı kaşığı tüketin. Enginar yaprağı, 200 gram su, 5 gram kurutulmuş enginar yaprağı. Diğer kürlerde olduğu gibi kaynatmış olduğunuz suya enginar yapraklarını ekleyin ve 5 dakika demlemeye bırakın. Ardından elde ettiğiniz kürü süzerek soğutun. Soğuyan kürü her kullandığınızda taze olarak yapın ve tüketin. Bu kürü düzenli olarak 3 hafta boyunca kullanın. Yaban mersini. Yaban mersini de diyabete karşı kullanılabilecek bitkiler arasındadır. Yaban mersinin meyveleri ve yaprakları bu hastalığa karşı kullanılabilir. 1 çorba kaşığı yaban mersini yaprağına 2 bardak suyun içine atın. 4,5 dakika kadar kaynatın. Yemeklerden 15 dakika kadar önce yarım bardak için. Karadut. 1 çay kaşığı karadut yaprağını 1 çay bardağı önceden kaynattığınız suyun içine koyup 5 dakika kadar bekletin ve yemeklerden önce için. Yulaf unu. Yulaf unu da bu hastalık için çok faydalıdır. 1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı yulaf unu katın. Hafif koyulaşıncaya kadar kaynatın. Yemeklerden önce günde 3 kez bu yulaflı karışımı için. Keten tohumu. Keten tohumu da bu hastalığa karşı iyi gelen bitkiler arasındadır. 1 çorba kaşığı keten tohumunu 2 bardak suda kaynatın. Yemeklerden önce günde 2 kez yarım bardak kaynayan bu sudan için. Çörek otu 3 çay kaçığı çörek otunu havanda iyice ezdikten sonra 1 yemek kaşığı yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. Günde en fazla 2 kez sabah akşam kullanılabilir. Her ikisi arasında en az 6 saat zaman geçmeli. Çörek otu kürü en az 15 gün en fazla 1 ay uygulanmalıdır. Pankreas hasarını düzelten kür Diyabet hastalarında pankreas hasarı yüksek orandadır. Şeker hastalığının tedavi edilmesi için pankaras hastalığının giderilmesi gerekmektedir. 1 tatlı kaşığı at kuyruğu, 1 tatlı kaşığı aynı safa, 1 tatlı kaşığı kara hindiba. Tüm malzemeleri kaynamakta olan suya atın. Kısık ateşte 3 dakika kaynatın. Süzdükten sonra sıcak halde için. Günde 2 defa yemeklerden 2 saat sonra içmelisiniz. Şeker hastaları bu kürü 15 gün uygulayıp 15 gün ara vererek kullanmalıdırlar arkadaşlar. Şeker diyabet hastaları neler yapmalı? Şekerden uzak dur. Tip 2 diyabet hastası tatlıdan, şekerden hatta meyveden bile uzak durmalı. Bu bir hastalık ve pek çok diyetisyenin doktorun önerdiği gibi azar azar her şeyden yiyerek tip 2 diyabeti yenemez. Olsa olsa daha da hasta olursunuz. Ekmek ve tüm buğday ürünleri yasak. Vücut tatlı ile ekmek arasındaki farkı bilmez. Ekmek, makarna gibi tüm buğday ürünlerinin tamamı vücut tarafından şeker olarak algılanır. Üstelik modern buğdayın içindeki glüten molekülü ve vücuttaki enflamasyonu artırarak diyabeti derinleştirir. Tipik diyabetten kurtulmak istiyorsanız ekmeği, buğday ürünlerini tamamen keseceksiniz. İşlenmiş yiyecekleri hayatından çıkar. Endüstriyel olarak üretilmiş tüm yiyecekler katkı maddeleri, boyalar, kimyasallarla doludur. Vücuttaki enflamasyonu artıran bu toksik bombardıman insülin direncini tetikler. Tipik diyabete zemin hazırlar, hastalığın ilerlemesine neden olur. Bol bol sağlıklı yağ tüket. Sizi diyabetten koruyacak tipiki diyabeti yenmenizi sağlayacak bir şey varsa o da sağlıklı yağlardır. Dengeli bir kan şekeri için diyetinizin baş köşesinde doğal tereyağı, hakiki soğuk sıkma, sıkma zeytinyağı ve ceviz fındık badem gibi kuru yemişler, yağlı kuruymuşlar olmalı. Eğer tipiki diyabeti yenmek, kilo vermek istiyorsanız sağlıklı yağlar tüketmelisiniz hem de oldukça bol. Sebzelerin mevsiminde ye. Serada yetişmiş sebzeler, bitkiler bol miktarda tarım ilacı, hormon içerirler. Bu besinler yoluyla vücudunuza aldığımız toksit maddeler, tüm hücresel fonksiyonları olumsuz etkiler. diyabeti derinleştirir. Sebzeleri doğanın size sunduğu mevsimde alın, tüketin, iyi. P probiyotik zengini beslen. Bol bol fermante gıda ve yoğurdu, ev sirkesi, evde kurulmuş turşu, şirden may mayasıyla yapılmış peynir tüketin. Bağırsak floranızdaki dost bakterileri artırmak Kilo vermenize insülin direncini kırarak 2 diyabetten kurtulmanıza yardımcı olur. Omega 3 yağ asitlerinin faydaları Tipiki diyabet hastalarının tedavisinde etkisi kanıtlanmış besin takviyelerinden biri de omega 3 yağ asitleridir. Kilo kontrolüne yardımcı olan insülin direncini kıran omega 3 yağ asitlerinden sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkes faydalanmalıdır. D vitamini rezervini dolu tut. Tüm hücreleri etkileyen ve tüm metabolik fonksiyonlarda rol alan bu hormonun eksikliği insülin direncini artırır. Tipiki diabetle savaşta esas hedef bu direnci kırmak olduğuna göre D vitamini değerlerinizin 80-150 arasında olması, olmasına dikkat etmelisiniz. Onun için güneşlenmelisiniz. D vitamini zengini besinler tüketin ve gerekirse D vitamini tavsiyesi alın. Bitkisel takviyelerden destek alın. Diyetinizi insünün dalgalanmalarını, açlık ataklarını kontrol altına almaya yardımcı olan çörek otu takviyesi, diyabetle savaşan zeytinyağı özü ile destekleyin. Bu bitkisel güçlerin tipiki diyabetin tedavisindeki etkisi pek çok bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır. Hareketli bir yaşam sür. Kan şekerini dengelemekte en önemli yardımcınız hareketli bir yaşam sürmektir. Anti diyabet bir beslenme modelini egzersizle desteklediğinizde insülin direnciniz kırılacak Kan şekeriniz daha çabuk düzene girecektir. <gülüyor> Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Diyabet şeker hastalığında doğru bildiğimiz yanlışlar. Şekerli besinlerden uzak durduğum için diyabet olma ihtimalim yok. Yanlış arkadaşlar. Şeker hastalığı aşırı şekerli gıdalar tüketildiği için değil, pankreas'tan insülin salınımı eksikliği veya vücutta insülin direnci olduğu için ortaya çıkar. Şeker hastalığı olanlarda ilaç tedavisine ek olarak diyette şekerli besinler kısıtlanır ve pankreasa normal şeker düzeylerinin sağlanması konusunda yardımcı olunur. Sadece kan şekeri çok yüksek olanlar insülin kullanmalıdır. Tabii ki yanlış arkadaşlar. İnsülin diyabet hastalığında eksik veya etkisi azalmış olan esas hormondur. Diyabet tedavilerinin temeli pankreasa insülin salgılatmaya çalışmak. Veya vücutta azalmış bulunan insülinin etkisini artırmaya çalışmaktır. Tıp bir diyabet hastalarında vücutta insülin eksik olduğu için tanı konulduğu andan itibaren insülin kullanılır. Diyabet tabletlerini kullanamayan diğer diyabetik hastalarda, örneğin karaciğer, böbrek hastalıkları olanlarda, gebelerde tanı konduğunda, kan şekeri çok yüksek olanlarda ve ameliyat olacak kişilerde Tabletlerle kan şekeri kontrolü sağlanamayan ve diyabet koması riski yüksek olanlarda insülin kullanılır. Şeker hastalığıma rağmen kendimi iyi hissediyorum, artık şeker ilaçlarımı almayabilirim. Yanlış. Diyabet tedavi edilmediğinde hızla ilerleyen, başta kalp ve damar sistemi, göz, böbrekler, sinir uçları olmak üzere tüm organlara hasar veren bir hastalıktır. Tedavi almak için kişi kendisini kötü hissetmesini beklememelidir. Diabet tedavisinde önemli olan normal şeker düzeylerini korumak ve oluşacak yeni sorunları önlemektir. İnsülin tedavisi böbreklere zarar verebilir veya körlüğe yol açabilir. Yanlış. İnsülin vücudumuzda zaten bulunan ve eksik olduğu için şeker hastalığı oluşan hormondur. Vücuda zararı yoktur. Vücuda zararı olan ve körlük böbrek yetmezliği gibi sorunlar önemden olan ise uzun süre yüksek sereden şeker düzeyleridir. Hastaların çoğu iğne korkusu nedeniyle insülin tedavilerine başlamaktan kaçındıkları ya da diyet düzenine uymadıkları ve ilaçlarını düzenli almadıkları için uzun süre yüksek sereden şeker düzeyleri sonunda organ hasarlarına neden olmaktadır. Diyabet hastalığı bulaşıcı olabilir. Yanlış. Diyabet de hipertansiyon ve hiperdipidemi kolesterol yüksekliği gibi kronik bir hastalıktır. Mikronik ve bulaşıcı bir hastalık değildir. Kalıtsal olabileceği için aynı ailede birkaç kişi de görülebilir, ancak bulaşıcı özelliği yoktur. Yanlış olanlardan bir tanesi daha, diyabet hastasının göz şikayeti yoksa göz doktoruna gitmesinin de anlamı yoktur. Yanlış. Diyabet uzun vadede de olsa göz ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Tip 1 diyabet hastalarında tanınan 5 yıl sonra, tip 2 diyabet hastalarında ise tanı konulduğu anda göz ve böbrek kontrollerinin yapılması önemlidir. İnsülin kullanımı bağımlılık yapar. başlandığında tekrar tabletlere dönmek mümkün olmaz. Yanlış. Diyabet tedavileri bağımlılık yapmaz. Bağımlılık kelimesi eskiden tıp bir ve tıpkı diyabet hastalıklarının yerine insüline bağımlı ve insüline bağımlı olmayan diyabet terimleri kullanılması nedeniyle ortaya çıkan karışıklık ile yerleşmiştir. İnsülin tedavisi geri dönüşü olmayan bir tedavi değildir. Örneğin gebelikte insülin kullanan bir şeker hastası doğumdan sonra tabletlerine başlayabilir ya da operasyon planlandığı için insüline geçen hasta ameliyattan sonra yemek yemeye başladığında tabletlerine dönebilir. İnsülün ihtiyacı azalan diyabet hastaları da durumlara göre endokrinolojik değerlendirme sonucu insülinden tablete dönebilirler. Diyabet hastası meyve yememeli yanlış. Diyabetteki doğru bilinen yanlışların en önemlisi beslenme ile ilgilidir. Hastalar bazı meyvelerin yasak olduğunu düşünüyor. Hastalar hangi meyveleri yemem gerekiyor diye sorduğunda her meyveyi yiyebilirsiniz dendiğinde şaşırıyorlar. Örneğin muz çoğu hasta diyabet olduğu için muz yemekten kaçınıyor. Kaçınmıyor. Muz mesela bu örnek. Bu sefer de hastalar almaları gereken vitaminleri almamış oluyorlar. Beslenmede çeşitlilik olması gerektiği bilinmekte. Tek yönlü beslenme olmaması gerekiyor. Bir ömür sadece elma ile geçmez. Bir gün elma tüketiyorsak diğer gün muz, diğer gün farklı bir meyve tüketebiliriz. Her meyveden diyetisyen ya da doktorun önerdiği miktarda tüketilmelidir. Her diyabet hastasının evinde mutlaka mutfak terazisi olması gerekir. Bayanlar günlük 250 gram meyve yemesi gerekiyor. Gün içerisinde yenilen meyve herhangi bir meyve olabilir. Günlük meyve tüketim hakkını sadece muz olarak kullanması doğru değildir. Çeşitlilik sağlanması gerekir. Pasta tüketmek şeker hastasına yasaktır. Yanlış. Diabetlilerin yaptığı yanlışların bir diğeri ise genellikle hastaların aşırı gıda tüketmelerinden kaynaklanmaktadır. Hiçbir zaman hastaya tatlı ya da pasta yemeyin gibi bir durum yoktur. Diabet hastaları belirli günlerde ve zamanlarda belirli miktarda pasta yiyebilirler. Diabet hastası olan kişi doğum gününde az bir miktarda yaklaşık 80 gramlık pasta yiyebilir. Mutlaka diyabetliler vitamin takviyesi kullanmalıdır. Yanlış. Vitamin takviyeleri doktora bırakılmalı. Doktorun yaptığı ölçümler sonucunda kullanılmalı. Vitaminleri faydalı gibi görmemek gerekir. Vitaminler gereklidir. Gerekliyle faydayı hastanın ayırması gerekir. Gereklilik arabaya benzin koymak gibidir. Benzin koymazsanız araba gitmez. Vitamin de öyledir. Vücudunuzda olması gerekir. Ancak fazlasının da faydası yoktur. Aksine zararı vardır arkadaşlar. Yine bizi izlemeye devam edin diyoruz.